Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizleri YKS'de yani TYT ve AYT sınavında sınav anında neler yapmanız gerekiyor onlardan kısaca bahsedeceğim. Videoyu çok uzun olmayacak. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi hiç uzatmayalım hemen başlayalım. Sınıfına girerken şu sınav kağıdın var ya elindeki sınav kağıdın. Bunu bir iyi kontrol et. Yani yanlış bir sınıfa veya yanlış bir yere girme. Yanlış bir sınıfa girirsen yanlış sınıfa değil doğru sınıfa girdin. Yanlış sıraya oturdun. Bu da bir problem. O yüzden yanlış sınıfa ve yanlış bir sıraya girip orada oturma vesaire olmasın istemiyoruz bunu. Sıram kağıdı neyi kontrol ediyorsun, e, baktın bulamıyorsun gideceğin yeri orada yetkililer oluyor genelde. Gerçi her zaman oluyor yetkililer, yetkililer olmasa bile öğretmen neden yardım etsin hocam şu sınıfı bulamadım. Yardım izleyin zaten sınavdan yarım saat önce gireceksiniz. O yüzden stres yapmayın, panik yapmayın gerek yok. Diğerinizi rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sonrasında yerinizi buldunuz, oturdunuz, güzel. Bir salla bakayım sallanıyor mu? Eğer ki sallanmıyorsa bir sıkıntı yok, okey. Eğer ki sallanıyorsa hemen hocaya bildirir. Hocam işte sıram sallanıyor, sınav anında ben rahat edemem. İşte odam bozulur vesaire söyleyin. Aynısını kolt oturduğunuz kısım içinde yapın. Bunları yapın ki sınav esasında bunlar sallanmadığında dikkatiniz, odanız dağılmasın. Sınavınızı kötü etkilemesin arkadaşlar. Baktığınız hoca yardım etmiyor, ederler de. Oldu ki etmiyor, hadi siz bir tane peçetenizi çıkartıp katlayın. Altına koyun, sıra sallanmasın. Yani kendi çözümünüzü orada da kendiniz üretin hiç korkmayın. Çok heyecanlısın sınıfa girdin işte oturdun yerine kontrolü yaptın vesaire iyi ama heyecanlısın bir heyecan var. Birazcık heyecan iyidir ama çok fazla sıkıntı o yüzden sınıfta bulunan hocayla konuşmaya çalışabilirsin. Günlük hayattan konuşun hocayla hocam nasılsınız iyi misiniz işte bugün buraya gelirken nasıl geldiniz vesaire gibi sorular sorun. Sınavla alakalı herhangi bir soru sormayın hocam şu sorular acaba çıkarmış şu konuyu çalıştım vesaire bunları sormayın. Sınav zaten önünüzde. Az sonra başlayacak sınav. O yüzden o sorulara girmeyin. Günlük hayattan sorular sorun. Girip de evlili misiniz vesaire gibiler sordular da sormayın. <gülüyor> Özel hayat sormayın yani. Oturdun sınıfına güzel her şeyi hocayla da konuştun biraz muhabbet ettin. Ha, bir baktın arkana veya sağına sonuna arkadaşın gelmiş aynı sınıftasın. Çok güzel böyle bir şey oldun. İyi oldun kendini iyi hissettin değil mi? Yabancı değilsin artık ortama. Ama şimdi şöyle sakin ol. Arkadaşınla konuş ama... Çok fazla konuşma. Arkadaşına gidip işte sen hangi dersteğine gittin, hangi konuları bitirdin, benim şu konularım bitmedi gibi konulara hiç girmeyin. Artık bitti çünkü onları konuşmanın bir manası yok. O sırada konuşmanın bir manası yok. Yoksa e, senin zaman konuşun yine. O sırada konuşmayın onlara, i̇şte, nasılsın, nasıl gidiyor, e, nasıl geçti gibi sorular sorun. Çok fazla detay ilmeyin işte. Baktığınız arkadaşınız derdini anlatmaya çalışıyor, hop dur, dur bir sınavı olacağız de. Ondan sonra yine derdini dinlerim de. Yani o yüzden arkadaşlarınıza denk gelirse çok uzun konuşmalar yapmayın. Çok kısa tutun konuşmayın. Nasılsın, nasıl gidiyor, işte nasıl geçti. Bitti bu kadar. Bu kadar. Fazla detaya girmeyin. Sıkılırsınız. Ve sınav esnasında yansırsa bu çok daha kötü olur. O yüzden hiç öyle bir şey istemiyoruz. Umarım söylediklerim sınav esnasında işinize yarar ki yarasın. Çünkü ben yaparken bunları kullandım. Siz de mutlaka kullanın. O sıra sallama olayı çok önemli. Onu mutlaka sallayın. Sınav esnasında sıranız sallanırsa geçmiş olsun diyebilirim. Çünkü çok etkileyecek. Hocadan yardım da isteyemiyorsun. Ben hocaya... Yani bir boş bulundum, dakikayı soracaktım. Sordum da hatta, cevap gelmedi. Yani hocanın konuşması yasak benim de orada konuşma yazaktı. Ama işte, çok boş bulundum zaten. Ben sorduktan 2 dakika sonra, dedi ki 5 dakikanız var. Yani o yüzden, e, hocaya soru falan soramayacaksınız sınav başladıktan sonra. Sınav başlamadan önceye kadar istediğiniz soruları sorun. O, az önce anlatan kısımlardan hariç, özel hayat vesaire, çok eline girme. Normal sorular sorun, hocayla dertleşin. Hocayla, dertleşin. hocayla dertleşmeyin, vazgeçtim, hoca dertleşmeyin. Normal sorular sorun hocaya. Ee, sınav, sınavınıza da başarılar dilerim. İnşallah e, tercih döneminde herkes güzel tercihler yapar. Sınavınız güzel gerçekten sonra. Yolunuz açık olsun. 2021 tayfa. Allah emanet etsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Beni de unutmayın. Hadi görüşürüz.